Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Osman'ın hikayesine, Fallout 4'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz apuplarım. Ee, ses konusunda bazı ayarlamalar yaptım, o yüzden ses konusunda da feedbackinizi isteyeceğim. Sesler alçak mı, yüksek mi? Bunu lütfen bana söyle. Bunlar kim? Yaşlı geyik, yaşlı geyik. E iki tane yaşlı geyik çok da şey değil. Okey, Fallout 4'te yanımızdaki bu yoldaşların, companionların belirli bir bağlılık seviyeleri var. Bu bağlılık seviyeleri sona ulaştığında... Ee, görev açılıyor veya ekstra bir perk kazanıyoruz. Ekstra bir özellik yetenek kazanıyoruz. Preston'un kendisini bunlar benim kanım değil mi? Bunlar böcekler yüzünden akıttığım kanlar hep. En azından toprağa kutsalık öyle düşünün. Bu yoldaşların görevlerini hepsini yapmaya çalışacağım. O yüzden olabildiğince e, farklı yoldaşlar kullanacağım. Maceralarımız sırasında. Bazılarının görevleri yok sadece... Yetenek veriyorlar. Bir perk veriyorlar en sonunda. Sen neden onu kullanıyorsun ya? Oğlum senin daha güçlü silahın var lan. Senin lazer e, musketin, musketin falan filan var onu kullansana. Geçen bölümde ben size e, silahlarımıza nasıl isimler verelim diye e, sormuştum. Ve gerçekten geçen bölümün altına yazmıştınız. E, i̇sim önerilerinize devam edin lütfen. Öneriler gelmeye devam etsin. Ben de zamanla silahların isimlerini teker teker değiştireceğim. Otorite, <gülüyor> hehehe ha Otoritemizi bütün e, çorak toprakları yayacağız Ses geliyor lan, çalışma sesleri geliyor Çatışma seslerinin gelmemesi lazım, bütün çatışma unsurlarını ortadan kaldırdım ben Eminim yani Japonya durumumuz biraz ilginç, bunda hiç yok tabi Bunda e, kurtaracak kadar cephanemiz var, bunda çok yok Beşinci silahımız var şurada ama bunları atacağım. Bu silahları atacağım. Bunları çok kullanmayacağız. Bunu da iyiymiş bak cephane. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. İşte bu ikisi. işte bu ikisi. Güzel. Tak abi bunu. Giy bunu. Giy bunu abi. Giy bunu Osman. Neredesin abi? Giy bunu. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Ee, siz onu lütfen yorumlarda belirtirseniz. Çok merak ediyorum nasıl daha çok sevdiğinize Ben tercihim bıyıkla. <gülüyor> daha çok seviyorum. <gülüyor> Bu şehri iyice bir yağmalayacağız ve e, bu şehirden cephane toplayacağız ondan sonra planlar planlar. Her ne kadar iyi olsa da Osman'ın karizmatik şapkalarından birini değiştireceğiz. Ne oluyor lan? Seni şerefsiz seni. Preston. Preston halle... Ne oluyor lan? Nereden geldiniz oğlum siz? <gülüyor> Abi siz nereden geldiniz ya? Hayırdır? Ben sizi temizlemedim mi? Oho iki tane var. Seni bir aradan çıkaralım da. Hocam bir temizleyelim ya. Kretiğimiz <gülüyor> var. Kritiyi unutma Serdar. Oyun sesimi bastırıyor gibi olursa lütfen belirtin. Güzel. Aa rüzgar geçirmez gözlük. Harika. Abi ben sizi temizlemiştim siz. Ne kadar hızlı bir sürede şey oldunuz ya. Ne kadar kısa sürede kendinize geldiniz. İşgal ettiniz buraya yine. E demek ki diğer yerler de işgal altında. E iyi o zaman. Dikkatli olmamız gerekecek. Biz bu haydutları yine buradan süreriz. O hiç sıkıntı değil. Karada havada suda savaşırım. Her yerde savaşırım. Hayır savaşa Suda savaşam. Fallout suda savaşmamıza izin vermiyor. Havada savaşırım ama Yeri gelecek havada da savaşacağız. Göstereceğim ulan. Havada savaşmayı göstereceğim bu oyunda size. Ha, havada savaştığımız bir bölüm yok demeyiz yani bu seride. İyi buraya girelim bari. Concord laklakçısı mı? Laklakçı ne ya? Laklakçı ne abi? Ne olduğunu bilen varsa yazabilir mi? Çok merak ettim şu an. E bar lan burası. Pub gibi bir yer böyle küçük bir. Ulan çok korkuyorum artık ya. Geçen bölümde mayına bastık, patladık. Mayına bastık, patladık. Oo, 10 milimetrelik verme. Şimdi denemek istediğim şey var. ne kadar mermimiz oldu? 12'ye 60 ha. Ben bunu alınca acaba mermim artacak mı? Aa bir arttı lan. bir mermim, bir tane mermi varmış da. Çok iyi, harika. Tam bu nasıl gördüğümüz bütün silahları alıyoruz. Sonra atabiliriz bu arada silahları geri. Hiç sıkıntı değil. Wow! Wow! Wow! Wow, olaya bak. Ya şurada öyle bir sahne var ki, elinde palat tutan mankenler var. Şu pompa tutuyor ama. Burada bir ceset var. Ba mankenler san sanki hani okey cansız ama sanki mankenler buraya gidip banyodaki adamı öldürmüşler ve kafasını kesip şuraya koymuşlar gibi çünkü kafası yok. iskeletin. Wow! Gav gav gav gav gav gav gav. Merhaba dostlarım, ben Serdar. <gülüyor> <gülüyor> Tabi tamam, seninle yitirince eğlendik seni. Kafana. <gülüyor> <gülüyor> Sen şuraya geri git. Oo. Olaya bak ya. Manken. <gülüyor> Şurada şuradaki mankenler adamları öldürürken, buradaki manken de adamla resmen yatmış yani. Wow, Aman rahat rahat yatın Kafanızı koyun öyle boynunuz ağrır Keşke yatak olsaydı da yataydım bir kendime geleydim ya Dediğim gibi ses konusunda bol bol feedback alırsam çok memnun olurum Ahbaplarım bu arada Facebook grubumuza katılmayı unutmayın açıklamalarda link mevcut O grubu sizlerin iletişimde kalması için kurdum Bir şeyler paylaşabilmeniz için ee, daha iyi kaynaşabilmeniz için Kuyruğum tamamen sizler için O yüzden çekinmeyin gruba katılmaktan ee, Aklınıza geldikçe bir şeyler paylaşmaktan Çekinmeyin Burası ne? Çalışma evi, workout. Bunda bir şey var mı? Yok E ee, girelim bakalım ne varmış Preston diğer taraftan girdi Okay. Madem farklı olacağım diyorsun Preston Farklı ol Uf, wow Buradan buraya zıplayacağız. Ah! Lan! Hop! Osman! Osman hocam! Hah! Oh be! Osman general yaptın ya. E gördüğünüz gibi burada da bir kadın iskeleti ve yanında da çıngırak. Yani... Burada bir bebek varmış. Kadının bir bebeği varmış. E tabi... Çocuk ölümüne falan filan bu... Bethesda'nın Fallout serilerine çok yer vermedikleri için... Ee, bebek iskeleti falan Koyamıyorlar ama Verilmek istenen mesaj çok net belli yani Çocuk varmış kurtulamamış Abi tam burayı açarız Şimdi ama yani bir olay daha Bak abi iskeletlerden Biri bir diğerini Şey yapıyor burada boğazlıyor Kasanın üzerinde Burada iki ihtimal var Ya kasanın içindeki şey için kapışıyorlar ee, Çünkü tam kasanın Üzerinde duruyor sandalyede burada Burada ikinci ihtimal işte Gördüğünüz gibi iskeletlerden birileri, birisinin giysileri var tamamen ve diğerinin yok. Sadece bu detaya belirtmek isterim ikinci ihtimali nasıl yorumlayacağınız size kalmış. Neresse çatıda da bir şey olacağını düşündüm ama yok. Ayşe, <gülüyor> şey atlayamıyorum. Aslında, ha böyle küçük küçük deli deli atlayışlar yapabiliyorum. Okay. Ee, son olarak gitmek istediğim yerde küçük bir aksiyon da yaşayacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Oo, güzel şeyler var. Hah şurası. Ölümcül pençenin Dead Claw'ın ikinci bölümde bizi haşlayan Dead geldiği yere gidiyoruz. Burada gerçekten bu iskelerle, onlarla, bunlarla böyle küçük küçük güzel güzel hikayeler anlatmışlar ama keşke Concord daha e, kalıcı bir şekilde kullanabilseydi ya bir yerleşim gibi falan böyle. Dükkanları falan olan şeyleri olan. Ee, abi hayır yine mi siz ya? Ya lanet olsun ya size. Bir şekilde bypass ettim onları. Haşlı onları Preston. aferin sana. Preston. Dur Preston geliyorum. Ulan Öbür taraftan şey yapmışım. My bad. Tates. Rather way. E, alalım. Bu ses ne abi i̇yi iyi. Neden patlıyor ya Abi selam Sen aaa Hayır hayır hayır hayır hayır Uzak duruyorsun Benden Hayır Öldüm Öldüm Ay bu nereye çıkıyor? Tabi tamam, öbür tarafta ölüm var, onu anladık. Bu ne? Yukarı çıkıyor yine. Okay. Öbür tarafta patlayan kör fareler var. Harika. Geliyor Preston. Preston ne yapıyorsun? Preston ne yapıyorsun? Seni kafandan vuracağım oğlum. Ah. Şerefsiz seni. Oyuncak uzaylı. al uzaylıları severiz. Ne oluyor abi seneden patlıyorsun böyle. Ne oluyor sana. Ne oluyor lan. İyi o zaman buradan çıkalım. Zaten şehirde yapacağımız başka bir şey yok. Biz bir şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Bir güney'e doğru ineceğiz. Ondan sonra buraya geçeceğiz. Sonra baştan şu tarafa geçip başka bir daha geçeceğiz falan filan böyle küçük küçük şeyler yapacağız. Sen kimsin? Evet. Selam. Ay. Hey. Yani, Elmas biliyorum ya. Teşekkürler. <gülüyor> Sen, You made an old girl smile. Ha, çeki. You, you want do some trading? I'll give you a discount. Sağ olasın zaman, hadi ticaret yapalım. Yeah, yeah, keep your shirt on. O 10 milimetrelik mermileri alıyoruz. 10 milimetrelik mermileri kaçırmıyoruz. Bu kadar param yok tabii ki doğal olarak. Ee, ama bende neler neler var. Ablacığım bak, bende şöyle bir silah var Fatman diye. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Ee, bir de bunun nükleer bombası var sana. Nükleer bomba veriyorum şu an. Haberin olsun. İyi. Oğlum bir sus lan. Bir dur ya. Bir dur ya. İş yapıyoruz ya. Bir dur. Bir dur. Ya amacım abi siz ne ara geldiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Aman aman aman. Hiçbirini vuramadın ulan. Hiçbirini vuramadın ha. Ölüyorum ben ölüyorum. Geri çekil Osman. Okey. Neye çıkaracağız burada? Neye çıkaracağız? Kötü silah. Kötü silah. Kötü silah. Siz burada bizim bekliyordunuz? Ne yapıyordunuz ya? Oğlum siz neden bizde saldırıyorsunuz ya? Nereye kurulmuşlardı bunlar? Aa burada kampları varmış bunların. Yatacak bir yer var mı? Yatacak bir yer yok. Öylece duruyorlar kampta. İyi Key keyif yapıyorlarmış burada ha. Orda yine ışık var ama Gördüğüm ışıktan korkuyorum bundan sonra ben Ben bundan sonra gördüğüm ışıktan korkuyorum Ne abi bu? Ulan yine böcek göreceğiz ha Yine böcek möcek göreceğiz eminim Yoksa? Hehehe Yukarıda birileri var mı? <gülüyor> Güzel, işte hazırlıksız yakalayınca böyle oluyor Harika, oh Oh oh oh. Dur ilk önce bir uyuyalım. Şurada gördüğünüz eve gireceğiz. Orada gördüğümüz ama. Oy lan. Devam... Lan! Gölün ortasında ne var ya? Bir şey beni yiyecek. Top. Hadi Preston. Al bakayım. Preston. Prest top sana atıyorum Preston. Preston top oynamayı bilmiyor. Nükleer bomba ile birlikte sporların da sonu gelmiş. Yapacak bir şey yok. E, drenaj bursa git bakayım burası daha şey görünüyor. Daha böyle gizli bir giriş gibi görünüyor. Gizli girişleri seviyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bu da e, çorak topraklardaki halkın durumu ile ilgili çok şey anlatıyor. Şimdi sararım sağ tarafta yer alıyorlar. Diğer herif nerede? İki kişi vardı burada. E ee, iyi kazandık şey yaptık. Hah bunu arıyordum. İndirimleri severim ya dergileri de severim. Harika. Ben şu an iyice ağırlaştım bu arada. Lütfen şunları çarpma, lütfen şunları çarpma, lütfen tuzakları aktif hale getirme Preston, lütfen. Allah kahretsin seni Preston. İlk önce de şu adamı aradan çıkaralım. Lan lan Preston geri çekil. Allah kahretsin seni Preston, Allah seni kahretmesin. Ne kadar gereksiz bir insansın ya. Seni yanıma aldığıma pişman oldum. Abi çözüyoruz bunları, Ç Ses çıkaramazsın, şerefsizsin lan sen. Multum atayım. Ha ikisi bir arada, değil. Allah kahretsin yanlış attım Duvarda patladı Ha öldü lan Preston bütün sözlerimi geri alıyorum Öldür onu Preston Aslan parçası hadi Lan Ha öldü İyisin ha E ee, biraz öyle oğlum Biraz öyle Ne zannettin ulan Çorak toprakları nasıl kullanacaktık Nasıl Eee Kurtaracaktık. Övedersiniz. Kesinlikle çorak toprakları kullanmayacağız. Kurtaracağız. Osman'ın tamamen e, asil amaçları var. İnsanları kurtarmaya yönelik amaçları var. Öleceğim biraz sonra. Hah. Preston, arkamdan gel ve hiçbir şeye dokunma Preston. Arkamdan gel ve hiçbir şeye dokunma. Her tarafta bomba var Preston. Preston gel bakayım. Hı -hı. Seni yük katırı gibi kullanacağım birazdan. Hazır ol. Şimdi daha doğrusu. Yaz, bayağı hepsini alıyor ha. Tam bu kadar yeter lan. Çok fazla şey vermeyeyim sana. İyi. Ee, buradan da bunları aldığımıza göre. Şimdi doğuya gideceğiz. Yalnız çok canımız yok. Wow! Cephanemiz bayağı doldu. Yalnız şaka maka bununla ilerliyoruz ha. Yani... Kötü silah dedik. kullanılamaz dedik. Bir şey etmez dedik. O zaman. Aman aman abi geri çekiliyoruz. Preston geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil Preston taktiksel geri çekilme yapıyoruz. Kesinlikle şey için değil bu. Taktiksel geri çekilme. Hayır, hayır, hayır Preston, Preston, Preston buraya geliyorsun. Preston Garvey. Generalin olarak sana emrediyorum geri çekiliyoruz. Her akıllı generalin yapacağı gibi daha güçlü düşmanlarla karşılaştığı zaman geri çekiliyoruz. Aslında burası fena değilmiş ha. Burada iyi bir savunma yapılabilir. Allah kahretsin! Lan! Öldük. Preston az önce yaşadığım dejavuya inanamazsın. Az önce çok kötü bir dejavu yaşadım. Böyle tuhaf bir hayal gördüm. Öldüğümüzü gördüm Preston. İkimizin de öldüğünü gördüm. Ölmeyeceğiz Preston. U. Duyuyor musun beni Preston? Ölmeyeceğiz dostum. İkimiz de hayatta kalacağız. Fedaileri canlandıracağız. Ölürsek bunu yapamayız. Ulan şerefsizler sizler. Sizi yazdım ki Sizin için döneceğim ulan. Sizin için döneceğim. Aha. Aha da bu da Fedai Osman'ın sözüdür. Ben bir çöküyorum. Burada birisi var mı? Hocam selam, iyi misin? Füzyon hücresi aldık, iyi. Sakız mı? Beyzbol topuna gerek yok. Sakızı çiğnerim ha. Sakızı çiğneyince ne veriyor lan? Sakızı çiğneyince ne veriyor? On sağlık iyi alırım. Bu arada radyasyon radyasyon aldık. Almamalıydık. Terminal. Çözelim bakalım. Preston bak ne yapacağım Preston. Bak skill'lerime bak Preston. Vast, Winds, Cage, Wont, Corn. Yay. Bakalım abi. Of. Asker ölmüş burada. Of bomba bomba bomba harika. Aa yatabiliyorum lan. Uyu bir saat uyuyor. Ölü asker arkadaşımızın yanında, ölü asker dostumuzun yanında bir saat uyudum. Da bu konuda hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Ben burada bir yine sevledim şey yaptım. Bir şey yaptım. trading Hocam burada ne oluyor? Hocam burada ne oluyor? Kardeş silahsız girdim gördüğün gibi. Ne oluyor burada? Hocam neler oluyor burada? bir seni we'll Seni de sevmedim, seni de sevmedim. Ne senin pembe ucunu sevdim, ne de senin saçlarını sevdim. Hanımefendi merhaba, C sen top çoktan içeri girmişsin hızlısın ha. Hızlı garbi seni. Excuse me. Uyuşturucu mu satıyor hanımefendi? Neden ne oldu What's this all about? Oh, that Ken pusher didn't tell you? He got my boy hooked on jet, sold him a ton of junk on credit, and now he expects me to pay him off. That bastard ain't getting a single damn cap from me. Okay. Yardım edir misiniz? I size. You, What can I do? Get rid of Wolfgang. I don't know what he offered you, but I'll pay you a hundred caps to kill that jet-selling scum bag Tamam, adi yapayım bakayım. All right, Trudy. I'll get rid of him. Thank you. I'll back you up from here. Go get him. Ne, hayır ha? lan konuşacaktım oğlum ben sizinle ya. Konuşacaktım oğlum ya. Durun sakin olun ya. Ulan bir çekil edelimsin <gülüyor> Lan. Ölüyorum. Öldüm. Kafa... öldüm de kafam yok. Kafam yok. I Paraver lan. I expect to get paid. All right. I was gonna pay you 100 caps, but why don't we make it 125? Daha fazla. The... Sounds low. You're a businessman, right? You can do better. Okay, okay. 150 caps. Daha da fazla. The... Lowballing me. Put some real money on the table. I'll make it 200. Wow. Let me hire and I'll go. Look, you owe the money. If you just pay them, then this will be over. Everyone walks away without getting hurt. All right. I'll pay. But hanımefendi şimdi böyle yapmayalım biz bu işi. A ablacığım sen muazzam bir ablaya benziyorsun. Şey bir ablaya benziyorsun. Ama yani be onlar <gülüyor> onlar beni öldürüyor abla. Özür dilerim ablacığım Abi, ağzımı burnumu kırıyorlar onlar how selam we're open for business again a little lighter in the pocket thanks to you şimdi sıkıntı çıkmasın diye yaptım ya özür dilerim yani düzelecek misin you got things covered from here yeah it's take my son a while to get off the but we'll make it we always do now let's get back to business you need anything for the road japane varsa alırım abla of mermi iyiymiş ya chaon'un İntikama. Güzelmiş ama o kadar param yok yani. Ablacığım çok teşekkürler. iş yaptığımız için. Birlikte sözünü dinlediğin için. Tamam lan siz buradan gidin artık. Siz burada mı kalacaksınız? İyi kalın. E zaten şeye geldik. Biz e, Yıldız Işığı Sineması'na geldik. Geçen bölümde inşa ettiğimiz yerleşime geldik. Burada bir kule falan da koyarız. Hurdalarımızı bir yığarız buraya. Gayet güzel olur. Ben şöyle bütün hurdalarımı aktarıyorum buraya. Bütün hurdalarımı aktarıyorum. Hah. Kuru buraya şeyi. Güç. Jeneratör. Buraya değil. Buraya değil. Buraya değil. Tam şuraya. Kuru abi buna. Lan neden yapamıyorum bunu? Seramiğim mi yok? Seramik vardı burada. Dur. Hah. Yaptık. Harika. Harika. Harika. Koy buraya. ha! <gülüyor> evet. Artık burası da e, hizmete açık. Ve Osman'ın gözleri Gelecek bölümde gideceğimiz hortlaklardan ve türlü türlü e, çorak toprakların e, ucubelerinden, mutantlarından geçilmeyen Lexington'a bakarken e, bu bölümde burada bitiriyoruz. Dostlarım izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. E, destek olmak için kanala aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay.